Ondalık sayıları ikili sayılara çevirme konusunda biraz alıştırma yapalım. Yani ondalık bir sayıyı, ikili sayı sistemine göre yazacağız. Kolay bir örnekle başlayalım. Gelin, 13'ü 2'nin kuvvetlerini kullanarak yazmaya çalışalım. Yani, ikili sisteme göre yazalım. Soruyu birlikte çözmeye başlamadan önce, hadi videoyu durdurun ve biraz düşünün. Evet, yeteri kadar düşündüyseniz, Şimdi soruyu çözmeye başlayabiliriz. Aslında yapmamız gereken şey, 13'ü 2'nin kuvvetlerinin toplamı olarak yazmak. Bu şekilde, 13'ü ikili sistemde yazmak için, 2'nin kaçıncı kuvvetlerine ihtiyacımız olduğunu bulabiliriz. O zaman hemen, 2'nin kuvvetlerini yazmaya başlayalım. 13'e ulaştığımızda, ya da 13'ü geçtiğimizde duracağız. 2 üzeri 0, 1 eder. 2 üzeri 1, 2. 2 üzeri 2, 4. 2 üzeri 3, 8. 2 üzeri 4, 16 eder. Ve 13'ün üzerine çıkmış olduk. Şu anda 13'e ulaşmak için gereken 2'nin kuvvetlerine sahibim. 2'nin 13'e eşit ya da 13'ten küçük olan en büyük kuvveti nedir? 16 çok büyük. Ama 8'i kullanabilirim. 13'ü 8 artı 5 olarak yazabilirim. 5 2'nin bir kuvveti değil. Peki, 2'nin 5'e eşit ya da 5'ten küçük en büyük kuvveti nedir? Burada görüyoruz. 4. Şimdi 5 yerine 4 artı 1 yazacağım. 1, 2'nin sıfırıncı kuvvetine eşit. O halde, 1 için tekrar düşünmeme gerek yok. Ve şimdi yapmamız gereken şey, 13'ü, yani bu sayıları 2'nin kuvvetleri olarak yazmak. 8, 2 üzeri 3'e eşittir. 4, 2 üzeri 2'ye ve 1 de 2 üzeri 0'a. Ya da şu şekilde düşünebiliriz. Elimizde bir tane 8, bir tane 4 ve bir tane 1 var. Bunları birbirine eklersek 13 elde ederiz. Öyle değil mi? Şimdi ikili sistemde düşünelim ve bunun bizi nereye götüreceğine bir bakalım. Burası birler basamağı. Burası 2'ler basamağı. Sola doğru gittikçe her basamak için, bir önceki basamağı 2 ile çarpıyoruz. Ne de olsa ikili sayı sistemindeyiz. O halde sırada dörtler basamağı olmalı. Ve sonra da sekizler basamağı gelmeli. İkili sayı sisteminde iki rakam kullanılır. Sıfır ve bir. Her basamak için ya sıfır ya da biri kullanabilirim. Şimdi 13 için bu basamakları düşünelim. 13'te kaç tane bir var? Bir tane. O halde birler basamağı 1 bir olmalı. Kaç tane 2 var? Hiç yok. 2'ler basamağı 0 olacak. Peki kaç tane 4 var? 1 tane. Ve 1 tane de 8 var. İşte böyle. Ondalık sayı sistemindeki 13'ü, ikili sayı sisteminde bu şekilde yazabilirsiniz. 1, 1, 0, 1. Sanki farklı bir dil konuşuyormuş gibi.